Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Fiat Albea palio tarz araçların orjinal tibini sökülür. sökülürün tarif etmeye çalışacağım. Şu kısımda gördüğünüz plastik kapağı komple çıkarmamız gerekiyor. Plastik döşeme sökme aparatıyla köşelerden kaldırarak çıkarıyoruz. Sonrasında ise şu iki köşede tork 25 vidalar var onları söküyoruz. Bir Bu işlem bittikten sonra küllük kısmında 2 adet daha short var. Bunları açıyoruz. Sonrasında klima panelini dışarı almamız gerekiyor. Aşırı bastırmadan çekerseniz gelecektir. Son olarak da en alt kısımda şuralarda vidaları göstermiyorum. Aynı şekilde uçları açarak çıkarıyoruz. kendimize doğru çekiyoruz. Alt kısımda flaşörün bir fişi var. Bunu altına eğdirecek görebilirsiniz. Döndürerek çıkarmanız lazım ki yerinden kırılmasın. Bir cına var, bastırıp çekiyorsunuz. Önce anten girişini, sonrasında da cınaklara basarak güç ve ses kablosunu çıkaracağız. işlemimiz bu kadar. teybimizi çıkardık. Eğer double çerçevesi takıyorsanız şu kısımda olan vidaları da sökerek buradaki flaşör çerçevesini çıkarıp diğerinin üzerine takmanız gerekiyor. Bunu da uygulamanın bitmiş halini videonun devamında göstereceğim. Arkadaşlar uygulamanın bitmiş hali bu şekilde. Gözünüze Sinyal, sis vesaire gibi düğmelerin olduğu çıtayı kabul ekranlı olduğu kısma taktık. göze de gayet uyumlu oturuyor. Herhangi bir problem yok. Uygulama bu şekilde. Size teyip sökümü ile ilgili kafanıza takılan kısım olursa videonun altına yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.